Arkadaşlarım, hepimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yani 10 dakikadır falan video kayda aç ama Hani ne yapacağım, ne diyeceğim, ne söyleyeceğim, inanın bilmiyorum. Yani ciddi anlamda böyle hiçbir şey yani diyemiyorum, konuşamıyorum arkadaşlar. Ya yani bu ülkenin şu an içinde olduğu durum, hani bu vatanın içinde olduğu durum, bu milletin içinde olduğu durum, hepimizin canını çok yaktı. Hala canımız yanmaya da devam ediyor. O bölgedeki öğrencilerimin bana yazdığı mesajlar, gönderdiği videolar, gönderdiği resimler, fotoğraflar. Ciddi anlamda böyle hani şurası düğümlenir ya. yani Günlerdir öyle yaşıyoruz. Yani ciddi anlamda günlerdir bu şekildeyiz. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamamak üzere biz bu zorluğun üstesinden de geliriz. Bu zorluğu da gerimizde bırakırız inşallah. İnşallah. Yani günlerdir ilk defa kameranın karşısına geçtim. Bir şeyler söyleyeyim dedim. Tabi bizi de ilgilendiren bir e, haber yayınlandı. Bir duyuru yapıldı. E, bu duyuru da sevgili arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl hem LGS hem de YKS'ye girecek öğrenciler için... Son sınıfın ikinci döneminde işlenen konulardan Öğrencilerin muaf tutulacağı Öğrencilerin bu konulardan Sorumlu tutulmayacağını açıkladı Ya yani Bir nevi 2020'deki pandemide Yaşanan olaya benzer bir Olay Pandemiden kaynaklı Yapılan Aslında ben ona pandemiye özel bir AYT Demiştim O AYT sınavına 2020 AYT sınavına benzer bir Sınavla karşı karşıyayız. LGS için de aynı durum söz konusu bu arada. Hani bununla alakalı bir açıklama yapmak istedim açıkçası. Şöyle 3-4 dakikanızı alıp. Gençler neler olmuştu 2020 AYT'de? Limit türevi integral konuları kaldırılmıştı ve geometride de çember kaldırılmıştı arkadaşlar. Yani çemberin analiti konusu kaldırılmıştı. Ee, ve bu kaldırılan konuların hani mesela 8 tane 9 tane limit türev integral soru sorulacaksa matematikte bu konular kaldırıldı diye ekstradan önemli bir konu seçip bu konuya yoğunlaşmadı ÖSYM e. aslında temiz bir şekilde dağıttı konuları yani fonksiyonlardan 2 soru soracaksa 2020'de 3 tane sordu logaritmalar 2 soracaksa 3 sordu dizilerden 1 soracaksa 2 sordu Afa ki sallıyorum şu an. E, trigonometriden mesela 2018-2019'a trigonometriden 3 tane soru çıkmıştı. 2020 ayette de 4 tane çıktı. Ki daha sonrasında da zaten 2021 ve 2022'de soru sayıları arttı zaten trigonometri için söylüyorum. E, hani matematik adına bu oldu sınavda. Temiz dağıtıldı. E, sınav seçiciydi değildi. E, başarılı bir sınavdı. Orası tartışılır tabii ki. Ben yani sadece sınavın hani e, projesi olarak konuşuyorum Karşınızda bu şekilde bir sınav Yine geleceğinden şüpheniz olmasın e, Hani proje itibariyle Soru sayısı açısından Bu şekilde bir sınavla karşılaşacaksınız Diyelim Duyurumuzu da yapmış olalım Tekrardan milletimizin başı sağ olsun O bölgedeki e, Öğrencilerim Hala bakın bunu düşündüğümde Aklıma her geldiğinde Boğazım düğümleniyor Hani bir şey söylemek istiyorum ama bir şey söyleyemiyorum yani hani elimden ne geliyorsa eğitim camiası olarak e, yapmaya gayret gösteriyoruz yapıyoruz bundan fazlası elimizden gelsin onu da yaparız her daim ama her daim yanınızdayız arkadaşlar Bunu sakın unutmayın e, Kenan hocanızın da videosunu izledim onun da söylediği gibi yani şu an o bölgeye gidip canla başla böyle çalışmak bir şeyler yapmak elimizden ne geliyorsa maddi ve manevi fiziki güç gerekiyorsa her şeyi ama her şeyi yapmak tabii ki istiyoruz ama şu an hani bizlerin oralara gitmesi ekstra çalışanlara bir ayak bağı bir yük olacağından ama bizim geleceğimiz bizlerin oralara gideceği günlerde gelecek inşallah ve elimizden ne geliyorsa Yapmaya hazırız. Her zaman destekçiniziz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ben kendi adıma söz veriyorum. Diğer hocalarımız adına da söz veriyorum. Elimizden ne geliyorsa her zaman ama her zaman arkanızdayız. Hangi taşın altına el koymak gerekiyorsa, hangi taşın altına elimizi sokmamız gerekiyorsa biz sırtımızla beraber gireceğiz. O taşı sırtlayacağız arkadaşlar. Beraber kaldıracağız. Bunu sakın unutmayın. Buradan da bu video aracılığıyla da siz değerli öğrencilere... Söz veriyoruz. Mutlaka ama mutlaka. Her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Her zaman sağınızda, sorunuzda önünüzde, arkanızda destekçiniziz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Evet. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bu ülkemizin geçirdiği kara günleri geride bırakacağız. İnşallah. En az hasarla inşallah geride bırakacağız. Ve artık... Ders mi alınacak, farklı şeyler mi yapılacak, ne oluyorsa inşallah arkadaşlar bundan da aldığımız son ders olur inşallah. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.